kendi ve Motor Çift kanalından herkese sevgiler. Bu bölümümüzde kaştan demir alıp Kalkan'a doğru gidiyoruz. Kalkan'da ailemizle biraz vakit geçirdikten sonra Fethiye Karacıören koyuna gidiyoruz. Fethiye Karacıören koyunu biz ilk defa gördük. Karacıören'de su altına muhteşem görüntüleri ve Mert'in harika drone çekimleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Memleketimin memleketine gidiyorum. Aslına. Yani nereye? Halkana. Hı hı. ada arkasında büyük olanla Roa adası, adası. Öndeki bizim ada. Savaş gemisi gene çalışıyordu. Pekâlâ, sahil güvenlikçilik yapıyor benim anladığım. Yalancı attım bakalım gelecek mi. Kaştan kalkanı ilerliyoruz. Şu adalar, yarım adalar, vesaireler, hemen benim köyümün önünde olduğumuzu anlatıyor bize, şu üstünde vericilerin olduğu tepe, onun önünde benim köyüm ve arkası zaten Kaputaş, Kaputaş plajını bilmeyenler yoktur, kalkan da gözüktü. Denizimiz kaba kaba dalgalı. Ege da. geçiyoruz. Balkan'a çok az kaldı artık. Çancarında Çek şey yani Sarıbelen Adası Bakın karşınızda da Kaputaş Kanyonu Kaputaş Plajının Sebebi Derin Kanyon Kendisi Sarıbelen'den geliyor. Buraya böyle. Artık zamanında nasıl bir sular akmış oradan. Sonra da güzeller güzeli Kıptaşkan şehri plajını oluşturmuş. Böyle mağaralar var yan taraflarında. En meşhur da mavi mağara. Sarıbelen adası adeta bir yarımada gibi. Kayalarıyla birleşiyor karaya. Şurası tam Kaputaş. Şurası. Kaputaş aslında bir kanyon. Dediğim gibi Sarıbelen'den geliyor benim köyümden. Buraya iniyor. Ve çok güzel bir plaj. Bakın Sarı Belen Adası nasıl da neredeyse birleşiyor Orada da Balıkçı Ali abinin yeri var Kaputaş'a yaklaştık Kaş Antalya Karayolu'ndan geçenlerde görüyorsunuz Şimdiden daha sabah saatleri yani Otobüsler ve insanlar gelmiş arabalar dolu kanyonda kanyonink de yapıyorlar. Böyle çıkıyorlar direkt. Zorlu bir kanyonmuş. Sevenlere duyurulur. Turkuaz renk gözükmeye başladı değil mi? Paptan. İşte buranın meşhur olmasının sebebi. Turkuaz rengi. O güzelim beyaz beyaz kumları. Çok güzel ya. Mis gibi deniz koktu şimdi. Fakat dalgalı tabii. Evet, dalgalı. Burası, çünkü açık deniz. Biz karayoluyla yüzmeye geldiğimizde de yani dalgalı, dalgalı burası demek. <gülüyor> Kaputash. Bu arada dün üç gibi eğlenceden döndük. Sabah 7'de de uyanınca ikimiz de mal gibi olduk. Çok az uyuduğumuzdan bahsediyorum. ikimizin de gözleri balon balon. kuşlar çıkıyor <gülüyor> Ne taraf? Sağ tarafı da bakalım Korkunç ama değil mi? Evet orada güzel bir plaj varmış Yukarıda da bir ev gibi şeyler Şurada da mağara var küçük. Bince burnu dönünce kalkan gözüktü Dev bayraklı tekne Buranın adı ne kaptan? Kalkanın hemen yanında Evet daha önce gelmiştik Ben de O drone mu kartal mı yine? Maalesef. <gülüyor> Geçen gün şahin gibi doğan gibi bir yırtıcı kuş vardı, drone sandık. <gülüyor> Ziyous. Ama derin yani. Türk'üm diyelim. 20 metrelerden 18 metrelere geldi. Dev bayrak teknesi. Çok serin. Asya olabilir Mert evet. Acaba dip kaya mı kum mu? Zenkli motorlar var orada Güzel bir pilav. Evet This is This is beach Haydrağı var bak açmamışlardan denize atladın Ay denize atladın çok zevkli Art bana şu şu deniz traktöründen al. <gülüyor> Denizli traktör keyfisi. Evet, Tona bağladık geçici süreliğine. Bu da içecek bir liman değil mi? Kiren çıkanın haddi hesabı yok. Evet, şimdi Kalkan Limanına gireceğiz. İlk durağımıza geldik. Doğru mu Eda? Evet. Limana doğru hareket edelim o zaman. Bugün daha önceden koyduğumuz zaman şu anda tur teknolojileri de buyduk. Evet bakacağız. Şu yer ne yapıyor orada? Bir şeyler yapıyor sürekli. geldi. Plejlenme. yürü biz geldik. Doris'in bugün konukları var kuzenimiz Mustafa ve Elif. <gülüyor> Birden azmışım Yani annem. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz bizim <gülüyor> inna. <gülüyor> Herkese kalkandan günaydın. Kalkandan çıkış yapacağız inşallah. Kaptanımız son kontrollerini yapıyor. Acil çıkışlarımız arkadan ve önden. Herkese iyi seyirler dileriz. Tamam yeterli. Boşa al Eda. Şu adamın bir eti kopuyor ya. Hı? İyi Ne yapalım? Limandan çıkıyoruz saat 5 üst Bir daha kaptan bizi çıkarıyor kalkan güzel kendi mi çekiyor hep kendi çekiyor zaten <gülüyor> yok ya senin neyi çekeceksin? kalkan yumurumundan sizi çıkardım, çektim. Teşekkür ederiz Eda, katla. Teşekkürler. Bari kalkanım. Ama kalkan nasıldı fiyatlar Mert? Kalkan da fiyatlar problemli. Hmm. Arkadaşlar herhalde Türkiye'nin en pahalı yerlerinden birisi olmuş. Kalkan hayırlı olsun. Ya yani niye bizim düdüğümüz yok ya? Düdük <gülüyor> <Ne, gülüyor> çalmak istiyor. Kalkana wok wok mu diyeceğim. Bong bong. Burada yerkenliler de kalmış. Aa evet. Anne gayet çok. Evet, bye bye Kalkan, bye bye. Şurada da sahilde Kalkan limanında, yani plajında baya tekneler demirdeydi. Yani. Evet evet. Hava iyse kalınıyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Bağda Kalkan limanındayız yani. Bunun adı körfez dinorman koyundan geliyor. Proya bu. Bir de halihap bu kadar dikar ve dalgalı oldu. Yani dün biraz esiyordu ya akşam acaba onun dalgası şeyi mi? Lokal lokal değişebilir. İnşallah öyle güzelden gelmişlerdir. Şimdi sayılmaz içindeyiz daha. çok keyifli oluyor. Çatal adaların karşısına düşüyor. Tekne turları getiriyor galiba buraları. Daha günü doğuramadık Mert kaptan. Kafamı da doğuramadım daha. <gülüyor> Sadece güneş değil, biz de doğmadık. Her <gülüyor> şey doğma <gülüyor> Hadi bakalım. Kalkan adaları Yılan ve Sıçan Herhalde şu yılan Boyutu itibariyle tipi Bu da Sıçan Bu da Eda Haritada çatal adalar yatıyor Neyse Bakalım Deniz bugün bize Ne gösterecek? İnşallah şefkat göstereyim. Amin. Patahara plajı Yedi burunlara ilerliyoruz Artık Patahara plajı bitiyor Karşıdan Komşular geliyor Motor ya şey oldu yani. Gayet hava güzel oldu. Sevindik, iyi oldu. Kalabalık bir seyir grubu. 3 kulet bir katamaran. Motor yat beni geçti. Hızlı gidiyor. Yedi burunlardan sonra Fethiye var. Herkes motor seyrinde. Rüzgar çok belirsiz ya. Bir oradan bir buradan esiyor. Hiç yani. Bali. Katamaranlar çok güzel. Bıksana şu pletlerimiz nefis. Teknenin dalgası geliyor. Benim geçen motor yatın dalgası var. Gelince sallanacağız. Kaptan. <gülüyor> Bu da Kayhan. Kayhan 3. A demek ki beraber. Yine bir dalga geldi. Artık Hatara bitiyor. Güneşin şehri orada kendini gösteriyor. Ee, i̇lk burunlara geldik artık. Bunlar yedi tane ya da 7 burunlar yani. Laka bu. Şimdi ben ne yapıyor mesela? Esençayı diye Esençayı diye geçmiş. İşte. Bunlar burada, işte inkarlı gemiler, kara aç falan. Burada da, burada büyük, burada küçüğüne ya da tam tersine açıyorum. Ee, işte birinden hani uzun rota, birinden size işte sığlık malık bir şey var kontrol edebiliyorum. Hava kaldı şu anda. sıfıra döndü. O kıyıdan esen şey kalmadı. İleride ne olur bilmem ama açık gibi gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane gulet bu istikamete doğru geliyor. 5 adet gulet. Önceden de 3-4 tane geçti. Guletler de geldi. Birbirlerini de geçiyorlar. <gülüyor> Dışarıda hafif kaba dalga var kahraman bir ev hanımı pardon tekne hanımı ne yapıyor? Bir de kek koyalım. İyi yani bakalım. Alo. Evet bu 7 burunların artık sonu. Son burun. Ondan sonra jena burada küçük bir ilacı var ilacı ama burada barınılmaz. Yani bu 7 Bunların hiçbirinde e, Sadece çok iyi havada Gerçekten bir hastayı yani Ondan sonra şu Petiye gemiler Tarafı yakın olan Sıradaki uzaktaki göcek e, Burnun Uzun diye gidiyor Artık dönüyoruz Yedi burnları bitirdik Sıcak oldu sıcak bastı e, Burada Bir mağara var görünüyorsa Kocaman bir mağara Burada zamanında zamanda geçerken 2014 olması lazım. Etemle dalmıştık bir kıçtan bir baştan 15 metreye attık. E, etem selam olsun. Onda dalgıçlığı var. <gülüyor> Skubacılık da yapıyor. <gülüyor> Balıklarla falan yüzmüştük. Acayip güzeldi ya. Su falan böyle gidiyor, geliyordu. Acayip yerdi. Sonra takıldı falan Etem çıkarmıştı. Bak burası şey, ee, önümüz Fethiye, tamam mı? Tam önümüz Fethiye, buradan böyle böyle böyle, böyle. burası kelebekler. Ondan sonra işte arada faralya falan var, kabak. Ondan sonra devam ediyor böyle. Evet, Faralya yani Kabak'a geldik. O kadar nem çöktü ki yani pek bir şey gözükmüyor kusura bakmayın. Hemen verisinde de Kopan Kopana dedikleri plaj var. Yani şöyle açık sarı renginden belki görebiliyorsunuzdur. Kelebekler Vadisi'nden geçiyoruz şimdi. Derin kanyon gözüküyor. Fethiye'nin Baba Dağı yamaç paraşütü yapılan altında belce Kız ve Ölüdeniz artık şu, şu kısımlara doğru yatıyor. Biz oraya kadar düşmeyeceğiz. Karacıören Adası var. Gemiler adasına da çok girmeyeceğiz. O Karacıören Adası'na bir bakalım diyoruz. Biz buradan yamaç paraşütlerini görebiliyoruz. <gülüyor> Baya çatır çıtır atlıyorlar. Baba daha çok yüksek yalnız. Ben buradan korkardım herhalde. Gemiler Adası'na yaklaştık. Hemen şu karşınızdaki gemiler, sol taraftaki de Karacaöre. öğren Koyu'nun ortasındaki adada da tarihi eserler var bakım kafesinde. Gemilerde vardı biliyorduk da, burada da varmış ne güzel. koyumuza burası. Burada bir sığlık var dikkat etmek gerekiyor girerken. Şamandıra var zaten. Çok da derin değil. Kaç metre kaptan? 12. Gözüküyor çünkü. Ya baya eski bir şehir var yani. Üstünde. Demek ki gemilerin devamı aynı şehir. Şunlar da fena kayalıklar. Mert burası kıstak olduğu için şuradan esiyodur. Burası şey ya, kıstak ya. Oradan esiyodur karşıdan. Orada böyle şamandıralı bir alan var ne ki? Gemiler arkamızda. Şu soldaki üçgen orada. şu arkalardan geldik. Aaa kalkandan geldik. Kimisi çıkıyor, kimisi Kimisi geliyor. roz alanı. O yüzden bir sütun oldu. Şey ip mi çıkarayım aşkım? Çıkar. <gülüyor> Var. <gülüyor> tamam, al geleceğiz. Ping atıyor seni de onlar pek ufak ya. Evet. Burası demirsiz alanmış arkadaşlar. Bakın bir sürü tonozlarımız var. Aa şeyle yüzlüyorlar, kanoyla turlar var. Ama burası da batık şehir gibi. Mert baksana. Çok değişikmiş. İlk defa görüyorum burayı. Karacaören Koyu. Yerde tonoz zincirleri. Çok güzel. İşte keşke böyle olsa işte hiç su altına zarar ver, verilmese, değil mi? Basitçe bağlasak. Evet, burası gayet güzel, hoş, mis gibi de esiyor. Tonozları dizmişler, Bayağı da dizmişler yani öyle üç de değil yani. Da biraz fazla dizmişler. Eee, tekneler takılıyor burada. Şu arkada tarihi adası var. Hemen şurası zaten şey gemiler. Burası rüzgar alır. Şey açık ama dalga girmez yani. Bu da aranan bir şey. Hani sıcaklıktan. Burada kayakçılar var. Eda güzel. Yamyam. O zaman. Sabah size Sabah bazlama eski. yaptım. Sabah burada bazlama açtı bize. <gülüyor> Köyde. Koyumuz çok güzel. Beğendik mi Eda? Çok abi ben bayıldım. Çok değişikmiş. Burayı bilmiyordum. Teka buraya teşekkürler. Böceklerinin kardeşi diyor. İşletiyor diyor. Ha öyle mi? Hmm. Kapetanımız çekim yapmaya gidiyor. Bir Şu Kaptan. adadaki Kaptan. ve kıyılardaki tarihi eserlere dayanamadı. Hemen testlerini yapmalıyım. Mart suyun rengi nasıl ama? Niye en alıştığımız güzellikler Yaz şimdi bir yapalım hadi. Nerede orada drone çekiyor? Denizin üstü de güzel altı da Çok kötü Çok kötü Haydan mı acaba Maşallah maşallah bizim Antalya ve Bakın buraya kadar hiç deniz kestanesi yok Muğla civarına aşırı salmış ya Çok güzel Ya resmen burada yapılar varmış baya kayadan uymuş evler varmış sanki çünkü duvarlar dümdüz oda oda burası Çırhane. bir deniz kabuğu yürüyor küçük deniz kabuğu kaldırıp göstermemi ister misiniz? yokuşmazsa oooo yavrum benim <gülüyor> tutun anneciğim. <gülüyor> tutun Tutun <dedi>. ooo <gülüyor> kayaların orası hamam hamam burası <gülüyor> çıcık droni geldi droni işlerini gördünüz mü?